Evet, biz hoşgeldiniz Nasılsınız? Umarım iyisiniz de beniyim. Teşekkür ederim. Ben Berkusen. Arkadaşlar bugün e, hsattıran mouse'u inceleyeceğiz. Cidden e, bildiğiniz üzere böyle direkt hs atıyor. Zaten şu an ekranlarımızda ışıklı ışıklı bir şey gözüküyor. Cidden 10 numara 5 yıldızlı mouse istediğiniz gibi rengini ayarlayabiliyorsunuz. Makro atabiliyorsunuz falan filan. Gençler şimdi bugün bunu inceleyeceğiz ama öncelikle bir şey geçmeden önce, videomuza geçmeden önce içerik manasına gelip bir içerik üretici destekleye yazıp, calgory yazıp büyük harfle calgory kabul edet tıkladığınız beni desteklemiş olursunuz. Ee, yani benim için iyi. Bu arada içerik manasında çok güzel şeyler geldi. Bunlar falan geldi. Ee, kısacası Beni de desteklersiniz. Çok sevinirim. Çok saçmayın dediğim gibi. Çok saçma şeyler oldu. Ben yakın mesafeden 36 vurdum. O adam bana uzak mesafeden 140 vurdu. Yani Fortnite'ın bu o boktansa acilen nerf getirmesi gerekiyor. Bütün bambiler oynuyor böyle. Tam iki adam attı buraya ineyim. Ee, sıkıyor sıkıyor basıyor alıyor basıyor tutuyor basıl tutuyor basıl tutuyor basıl tutuyor, basıl, tutuyor bam. Ne oldu? Nerede bale Belgrat ormanı? Nerede o Belgrat ormanı ya? Yine boktan silah yüzünden arayacağım yüzüne geliyor. Öl artık ya. Vallahi billahi. İyi öl gözlü mü Şerefsizin oldu ekle sana Nereden sıkıyo Lan yine mi? Bu mümkün mü? Bu mümkün mü? Hadi çöreğine. Öyle mal mal. Mal mal, kendinden daha iyi oynayanlar ateş edersen olacağı bu. Adam maldı ya, yani cidden ama hatalıydı. Siz böyle oynamayın. Yani oraya biri yapı koymuş, kendi gözükmüyor babasında bir mantık kurmuşlar herhalde. Ama hatalı lan burada şey mi vardı? Allah oyundan kalktım mı ya? Neden? Ç bulamıyorum ben Tra'yi. Ana. Round'u zıplamasın bana doğru. Hadi lan. Hadi lan. Şakertüs. Ne oluyor ama? Abartılı lan. Abartılmış bir balon gibi aynı. Geliyor. Abartılmış balon Beni yeme Hadi köyüne Hadi köyüne kardeşim Sen kim köpek lan bari? Dalaşmak kim köpek ya Sen kim köpek ya Ulan o nasıl zıplıyor o şerefsiz Bak Bir tane daha var Köpüş balıkları sizi İt balıkları sizi hiç adam yok mu lan Lan hiç mi adam yok? Durun bakayım adam göreceğiz şimdi. Ve görmemiz lazım. Aga ve eskiden Şeyle kürtenes Enes'e atladığımız yer de orası. Hadi sen oğlum. Allah Allah zıplatmıyor. Dur bakayım hiç Aiden yok mu lan? Vallahi billahi hiç mi adam yok lan? olma adam adam verin lan bana vallahi billahi adam yok ben 6. sezondaki ya da 7. sezondaki bu eve özledim ya eski haritadaki ben bu eve özledim arkadaşım ben bu eve özledim bana bu evi geri verin eskiden şeyde duran bu tatlı şevi bana geri verin işaretliyim hatta tam şurdaysa e evler şuradaysa ev tam buralarda bir yerlerdeydi Bana o evi geri verin ya. En sevdiğim evlerden biriydi Onun lootu o kadar güzeldi ki bir chest açtığında gold pompalı falan çıkardı Bir keresinde içim açardı birisinde F90 birisinde mor pompalı çıkarmış hatırladığım kadarıyla ya mükemmel deydi. Ben eski onları çok üzülüyorum. Eski suzon geri gelse Fortnite'e devam ki yaparım. Ee, keşke, keşke geri gelse, keşke geri gelse ama... işte <gülüyor> yapacak bir şey yok. Geri bir türlü gelmiyor. Bir türlü geri gelmiyor. Epic Games eski haritayı geri getirmiyor. İnsanların sevmediği böyle haritayı geri getiriyor. Hatta geri getirmeyi hala yapıyor üstüne üstlük. Ama benim... Eski oyuncuların, old oyuncuların, sizi eskiden beri para verip desteklediği insanların dediklerini yapmıyor. Oyuna kötü kötü yeni başlamış insanların silahlarını götürüyor getiriyor. O kötü başlayan, yani yeni başlayan oyuncular da bir iki insan öldürdüğünde kendini pro zannediyor. Epic Games bunu acilen düzeltmesi gerekiyor. Yoksa cidden kötüye gidiyor Epic Dur bakayım. orada bir şey gördüm sanki. Chest, nice su. Bunu kırmayın arkadaşlar, XP vermez yoksa haberiniz olsun. Sonra kırarsın açtıktan sonra. Yeni fırtına açan beri ardında şey verdi, mis. Olur ol, ol. Allah Allah, nardır? Oo, yeni bölge keşfettik galiba. Oğlum ne kadar fazla vermişsin sen de bunu, bu ne? Sallıyor herhalde Fortnite. Bunları. Herhalde sallıyor ya yani. Apokalipsa, bak apokalipsa. Sen apokalipsü diyorlarımdan Bakma mısın? Apokalipsü diyorlar he Oğlum sana esi atmalıyım bekle Ne? Oğlum Uf. Fişek ben ne dedim ben ne dedim bu adama hs atacağım dedim ve daha önce ne dedim bu mouse hs attırıyor dedim dedim dedim dedim dedim dedim yani Şimdi Arkadaşlar bir de kendinizi geliştirmek istiyorsanız eğer Hiçbir şeyden kaçınmayın Bu arada e, Direkt adamlara pushlayın gördüğünüz kişi falan filan Yoksa kendiniz hiçbir zaman geliştiremeyeceksiniz ...daha iyi oynamak istiyorsanız... ...ama her gördüğünüz sakallıydı dediniz zannetmeyin yani her... ...yani bir fight atıyorsa adamlar dalın hemen kesinlikle ki... ...hem adamların canı yok... ...ya çünkü şerefsizlik yapmak zorundasınız yoksa oyun kazanamazsınız. bana çok şerefsizlik yapıldığı için artık ezberledim bunları. Ne oluyor lan? Normal ya tabii bismillah. Yine yukarıdan botlar düşüyor, düşüyor değil mi? Nefret ediyorum ya. Bu botlardan nefret ediyorum. Bütün botlardan nefret ediyorum. 5 kişi de alıyorlar her türlü oluyorlar. Bot mod değil yani, direkt bank diye. Ha, hepsi bir değil, bak hepsi de göğüsten nişan oluyor. Hepsi göğüsten nişan alınca otomatik olarak da Allah'a kavuşturuyor seni. Nereye düşüyor lan bu? Oğlum düşmüş bir adam. Hani senin neyin niyetini alacağım? Kaç tanesin sen? Bir. Tamam. Yeni kostümümüz de açıldı arkadaşlar. Hayırlı, huylu, olsun. Bir videoda iki aşama atladık. Mis gibi. Daha ne yapalım biz yani? Eee... Bunu bakayım sen alacağım Haydi ağlamayacağım. On köpek balı ha it gibi. Zaten it ters. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor oğlum o? Bug'a girmiş. Ya it yavrusu. Bir de benim canımı indirdi. Bak başka bir yerde neyse yersem kötü yaparım. Çok güzel loot var orada. O lot'u unutmayacağım. Adam lot'a gitmiyor mu? Vay. Zıbbar vay. Beni gördün mü lan? Yok görmedim. biri var. Oğlum o zaman onu kim yaktı? Kamilin önümde o botlardan var. O çirkin botlardan. Siz bir VSN zaten güzel kardeşlerim, tamam mı? Botlar onlara doğru gidiyor, biz burada kaldık. Çünkü her tarafın botlarla çevr. Ben burayı açarsam, o yüzden dokümanı gideceğim biliyorum. Onun her yerde bot var. Bana gelme Hadi. Bir botları bir öldürsün. Bekleyelim. Helal botlar, dalın ona. Hadi botlar Hadi yaparsın salon. Haydiiii çok iyi maçlı kendini kardeşlerim Efsane bir maçlı kendinizi yukayın Sizleri seviyorum Güzel maçlı Ama ürünü ürününü aşağıda linki bırakın bye, bye.